Bu Kitolk hata yapmaktan korkmadan İngilizce konuşabileceğiniz güçlü bir sosyal ortam sunan girişimdir. Anlıyorum ama konuşamıyorum. Hata yapmaktan korkuyorum. Konuşacak ortam bulamıyorum. Akıcı konuşuyorum ama paslanmakta istemiyorum. İşte tüm bu sorunlara çözümleri Bu Kitolk sunuyor. İlkokuldan beri İngilizce'de dil yapısı ve okuma-yazma eğitimleri alsak da konuşma pratiği anlamında hep bir eksikliğimiz olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun temelinde ilk olarak hata yapmaktan korkmak ve arkadaşlarım bana güler mi diye bize engel olan utanç ve endişe duygusu var. Ayrıca öğrendiğimiz teorik bilgiyi pratiğe dökmekte bizi zorlayan bir diğer engel de bunu yapabilecek bir ortamın olmayışıdır. İşte tüm bu endişelerinizi bu kitolk ortadan kaldırıyor. Ekibimizde toplamda 6 kişi bulunmaktadır. Hasancan Üretmenoğlu tüm pazarlama faaliyetlerinden sorumlu olup aynı zamanda ekibi yönetmektedir. Emre başsa bu kitolk'un tüm teknolojik faaliyetlerinin mimarıdır. Tüm süreçlerimizin bilimsel arka planını sürekli kontrol eden eğitim danışmanımız ise Gizem Günaydın'dır. Aynı zamanda bize yüksek enerjileriyle destek veren 3 stajyerimiz de takımımızda bulunuyor. Peki bizi diğerlerinden ayrıştıran farkımız nedir? Bu kitolk olarak kendimizi sosyal ve eğlence odağında konumluyor ve böylece İngilizceyi geliştirdiğimiz araçlarla kolay öğrenilebilir şekilde sunuyoruz. Dilerseniz birebir, dilerseniz kendi seviyenizde en fazla 4 katılımcının bulunduğu grup seanslarımıza katılabiliyorsunuz. Bu sayede seansta başlayan sosyalleşme sürecini seans sonrasında da devam ettirerek eğlenceli içerik ve paylaşımlarla öğrenimi daima canlı tutan bir topluluk oluşturmuş olduk. Katılımcıların birbirlerini ekleyebilecekleri, birbirleriyle mesajlaşabilecekleri, yetenek ve ilgi alanlarına göre kapalı ya da açık gruplar kurabilecekleri bir topluluk ortamı sunmayı amaçlıyor ve konuşma pratiğinin sosyal medyası olmayı hedefliyoruz. İlk seansına ücretsiz katılan bir katılımcı modelimizi beğenmesi durumunda abonelik seçeneklerimizden birini kolayca tercih edebiliyor. Dolayısıyla gelir modelimiz aboneliklerden oluşuyor. Ocak 2021'de Alesta yatırımdan aldığımız yatırımla ciromuzu %600 ve katılımcı sayımızı da %500 oranında arttırmayı başardık. Şimdi yeni ve büyük hedeflere yelken açıyoruz. Siz de globalde büyük bir oyuncu olmaya hazırlanan girişim şirketimize yatırım yaparak ortak olabilirsiniz. Amaçlarımıza ulaşmak için 480 bin liralık bir finansmana ihtiyaç duyuyoruz. Bunun için 112 payımızı fon bulucu platformunda yatırımcılara sunuyoruz. Hayallerimize ortak olan yatırımcılara kampanyamızın sadece ilk iki günü geçerli olmak üzere ve yaptıkları yatırım tutarına göre %12 ile %17 arasında fazladan bedelsiz pay veriyoruz. Ayrıca sistemimizi deneyimlemeniz için yine yatırım tutarlarına göre birçok hediyeyi de kampanya sürecinde sizlere sunuyoruz. Siz de şimdi geleceğin öğrenme teknolojilerine yatırım yapın. Hikayemize şimdi ortak olun.